Kadını ve Türk terkini birlikte kol kola, İzmir için, İzmir semalarında. Var mı böyle bir şey İzmir? Alt üstte Mükemmel bir görüntü. Var mı böyle bir şey İzmir? İşte bütün bunlar İzmir için. ve seni